Değerli izleyenler, Türkiye'de Trabzon Haber Bülteni'nde karşınızdayız. Ben de en zaman Tarık Yılmaz'la haber anahaberbülteni başlıyor. Yaklaşık 20-40'a kadar bu ekranlarda günlerden çıkan gelişmeyi sizler için paylaşacağız bendim. Anahaberbültenimiz başlıyor değerli dostlar. Sonra sosyal medya kararlarımızı şöyle bir tanıcak olsak. Sosyal kirap Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Edam Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV. Facebook Tarık Haber, linki Tarık Haber, yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, İslamet Tarık Haber, Tirtle Tarık Haber, Reddit Grand Type, Facebook 308, Youtube Tarık Haber TV ve Kemal Tarık Yılmaz, hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak değerli dostlar, Bigo Live'da yayındayız. Bigo Live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. YouTube canlı yayında yayınlayız YouTube canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Bir kere yayına değerli izleyenler like kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. İşte yayınlarız değerli yani izleyenler. Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. takip edebilirsiniz değerli izleyenler <gülüyor> İlk haber bize geçiyor değerli izleyenler, 20.40'a kadar 40.000 e, kişi mağdur oldu, Bir koyup 3 alacaklardı değerli izleyenler, poşet dolusu parayla gelmiştim dedi. Detajan pazar için flash dolandırıcık iddiası geldi, Bir koyup 3 alacaklardı, 40.000 kişi mağdur oldu, poşet dolusu parayla geldim dedi. Ankara'da bir, bir koyup üç alacaklarını söyleyerek yaklaşık 40 bin kişiyi mağdur eden deterjan pazar firmasının önünde yüzlerce kişi toplantı. Sistemdeki vatandaşlar son aylarda almaları gereken ücretlerin ödemelerin yapılmadığını belirterek dolandır, dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlar içinde parmağındaki yüzüğünü dahi sattığını söyleyen de var. Poşet dolusu parayla gelip varanlı yoğunluğunu kaybettiğini söyleyen de var. Söz konusu iddialar karşısında fabrikanın sahibi Süleyman Kocabaş ise sessiz. Haber. Haber. Güncel. Deterjan pazarı için flash dolandırıcılık iddiası. Bir koyu uç alacaklardır. 40 bin kişi mağdur oldu. Poşet dolusu parayla geldi. 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen firmaya tepkiler çığ gibi. Deterjan pazarı için flash dolandırıcılık iddiası. Bir koyu puç alacaklardı, 40 bin kişi mağdur oldu, poşet dolusu parayla geldi. Ankara'da bir koyu puç alacaklarını söyleyerek yaklaşık 40 bin kişiyi mağdur eden deterjan pazarı firmasının önünde yüzlerce kişi toplandı. Sistemdeki vatandaşlar son aylarda almaları gereken ücretlerin ödemesinin yapılmadığını belirterek dolandırıldıklarını iddia etti. Mağdurlar içinde parmağındaki yüzünü dahi sattığını söyleyen de var. Poşet dolusu parayla gelip varın yoğunu kaybettiğini söyleyendi. Söz konusu iddialar karşısında fabrikanın sahibi Süleyman Kocabaş ise sessiz. Son günlerde artan dolandırıcılık haberlerine bugün bir yenisi eklendi. Ankara'dan gelen habere göre, üç katı kazanç vaadiyle dolandırıldıklarını iddia eden yüzlerce kişi deterjan pazarı firmasının önünde toplandı. Söz konusu firmanın verdiği vaatleri yerine getirmediğini iddia etti. Son aylarda paraları alamadıklarını söyleyen vatandaşlar, yetkililere ulaşamadıklarını belirtirken kolilere zarar vererek yönetim ofisine çıkmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri alanda taşkınlık oluşmaması adına önlem aldı. İşte 40 bin kişinin dolandırıldığı iddia edilen deterjan pazarı olayıyla ilgili tüm detaylar. Deterjan pazarı dolandırıcılığı, 40 binası kişi mağdur toplu yapmaları için insanlara ham satarak geri alınlarda 3 katı kazanç vaat eden deterjan pazarı firması, banyo toplarını satın alma üzerine bir sistem kurdu. Sisteme dahil olarak kazanç elde etmeye başlayan 40 bin üyenin bazıları, son aylarda almaları gereken ücretlerin ödemesinin yapılmadığını, ürünleri satın alan kimse olmadığını ve yetkililere ulaşamadıklarını iddia ederek Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesi Saray Mahallesi'ndeki fabrika önünde toplandı. Fabrika önündeki yüzlerce vatandaş kolilere zarar vererek yönetim ofisine çıkmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri alanda taşkınlık oluşmaması adına önlem aldı. Çevremdekilerle birlikte 200 binası lira zararımız var. Başlarda bir sıkı yoktur 30 günde teslim ediyordu paramızı alıyordu. Bu önce 60 güne, daha sonra 90 güne çıktı. Şu an hiçbir şekilde ne paramızı alabiliyoruz ne ürünlerimizi teslim edebiliyoruz. Bu iki yıldır devam eden bir sistem. Geçen yılda yine böyle paramızı alamadığımız bir dönem olmuştu ama bu kadar uzamamıştı. İnternet siteleri kapalı, kimseye ulaşılmıyoruz. Bir yetkili yatıracak paramız yok diyor, birisi iki güne yatacak diyor. Haziran ayından beri bizi erteliyorlar. En son namus sözü verdiler ama Süleyman Bey'e ulaşılamıyor. Çok mağduruz. Kendi zararım 40 lira. Aileme, arkadaşlarıma da tavsiye etti. Toplam çevremle birlikte 200 bin liralık zararımız var. Onlarla birlikte geldik. Hep beraber hakkımızı aramaya çalışıyoruz dedi. Süleyman Koca baş açıklama yapacak. Firmanın sahibi Süleyman Koca. sorulara cevap vererek, ben de buraya geldim, 3 aydır burada değildim. Biz de kimsenin mağdur olmamasını istiyoruz. Süleyman Koca parası olsa ödemez mi? Kendisi açıklama yapacak diye konuştu. Halamın oğlu kafasına silah dayadı, sinir krizi geçirdi. Yaşanan olaylardan ötürü mağdur olduğunu iddia eden Remzi Ateş, kendisinin ve akrabalarının birçok sıkıntı yaşadığını, bir akrabasının sinir krizi geçirerek intihar girişiminde bulunduğunu anlattı. Ateş, yaşadıklarını şöyle anlattı. Ben bir eşeklik ettim, güvendim bu işe girdim. Her şeyimi yatırdım. Parmağımızdaki yüzüklere kadar sattım. Geldim Süleyman Bey ile konuştuk, oturduk, ağladım önünde sözüm söz, yarın paran elinde dedi Süleyman Bey bir hafta sonra geldim konuşmak için, param yatmadı. Korunalarından biri bugün söz paran yatacak kardeşim. Süleyman Bey kesin talimat verdi dedi, ben yanmışım bitmişim, ben Süleyman Bey'e ayın ev sahibime senin sözüne güvenerek teminat verdim, eğer benim paramı yatırmaz, ev sahibi benim kapıma dayanırsa, ben de senin kapına dayanırım dedi, erkek olsun çıksın şuraya, ben 9 Ağustos için söz verdim, ödeyemedim ama 1 Eylül'de ödeyeceğim, biraz daha bekleyin desin, herkes rahat bir şekilde evine gider, Gelsin yüreğimize su serpsin. Bizim zaten beklemekten başka çaremiz yok şu an. adamın oğlu sinir krizleri geçirdi. Kafasına silah dayayacak duruma gelmiş. Haberi aldıktan sonra kaza yaptı. Arabası pert oldu. Ben bunun parasına güvenerek 23.000 lira maaşım var 27.000 liralık krediye girdi. Ya kendi kafama ya onun kafasına sıkacağını diyor. Arabada 10 günlük çocuğuyla kaza yaptı. Çocuğu kucağında öldü. Milliyetin gerçekten sabrı tükendi. Dün burada Süleyman Bey kaçmış haberini alınca bir dolusu parayla geldiğim buraya karşılıyorlardı. Şimdi kimse insan yerine bizi. Bu kadar insan buraya kavga çıkarmaya gelmedi. Biz buraya insanlık namına evraklarımızı istemeye geldik. Çıksın yine konuşsun Süleyman Bey. Devlet bu yapılanları yanına bırakmaz. Ebediyen çürür hapislerde. Ben buraya mazot parasını borç bularak geldim. Cebimdeki para 50 lira. Ticarette insan batabilir çıkabilir, fabrikası yanabilir. Ama bu adamda öyle bir durum söz konusu değil şu anda. Bizim paramız o adamın elinde. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Kaçıp kaçmadığını da bilmiyoruz. Bize yazık, bu insanlara yazık. Bir açıklama yapsınlar. İşte dolandırıcıların yeni gözdesi. Otomobil satışında en büyük tehlike artık bu yöntem. Gazetecilere saldırdılar. Kötü yandan fabrika önündeki vatandaşların aksine Süleyman Kocabaş'ı saldıran ve çevredekilere satışan iki kadın, basın mensuplarına yanlarındaki eşyalarla saldırarak tehdit etti. Web sitesine ulaşılamıyor. Son günlerde firmanın web sitesine de ulaşılamaması üzerine sisteme üye olan vatandaşların endişesi iyice arttı. Hildi Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kaymakam duyurdu. Beklenen festival yasaklandı. Geri dönüyorlar. Türk halkı hakkını helal etsin. Ama haber bir temiz devam ediyor. Yardımlaşıp 20.40'a kadar değerli yerler. Diyor haberimizle geçiyoruz. Adanın etrafı kuşatıldı. savaşa ramak kala değerli izleyenler. Tansiyonun yükseldiği Tayvan-Çin hattında hareketli geçeniyor. Adanın etrafını kuşattılar. AB tesirciler meclisi başkanı Manki Bilosu'nun ziyareti sonrası tansiyonun yükseldiği Tayvan-Çin hattında yeni gelişmeler yaşandı. Tayvan-Çin'e ait 36 savaş ve 10 geminin ada içerisinde görüldüğünü bildirdi. Çin ordusu bugün tatbikattan sonra erdiğini açıklarken Tabii Boğazı'ndaki askeri devriye hareketlerinin düzenli olarak çözüleceğine vurguladı. Haber, haber, dünya. Tansiyonun yükseldiği Tayvan Çin hattında hareketlilik. Adanın etrafını kuşattılar. Tansiyonun yükseldiği Tayvan Çin hattında hareketlilik. Adanın etrafını kuşattılar. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyareti sonra sansiyonun yükseldiği Tayvan Çin hattında yeni gelişmeler yaşandı. Tayvan, Çin'e ait 36 savaş uçağı ve 10 geminin ada çevresinde görüldüğünü bildirdi. Çin ordusu bugün tatbikatların sona erdiğini açıklarken Tayvan boğazındaki askeri devriye faaliyetinin düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı. Çin, Amerika Birleşik Devletleri. Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancif Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı tatbikatların tamamlandığını duyururken, Tayvan Savunma Bakanlığı gün içinde 36 savaş uçağı ve 10 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği bildirdi. 17.00, TSI 10.00, itibarıyla 36 savaş uçağı ve 10 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 17'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğunun belirlendiği, 9 su Y-11 savaş uçağının boğazı ikiye ayıran itibari orta çizgiyi geçtiği aktarıldı. Bakanlık, Pelosi'nin adayı ziyaret ettiği 3 Ağustos'ta 27, Ziyaretin ardından tatbikatların başladığı 4 Ağustos'ta ise 22 Çin savaş uçağının Tayvan çevresinde göründüğünü, aynı gün Çin ana karasından ateşlenen 11 gülümlü füzenin Tayvan'ın kara suları olarak gördüğü bölgeye düştüğünü bildirmişti. Ayrıca 5 Ağustos'ta 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin, 6 Ağustos'ta ise 20 uçak ve 14 geminin, 7 Ağustos'ta 66 uçak ve 14 geminin, 8 Ağustos'ta 39 uçak ve 13 geminin, 9 Ağustos'ta ise 45 uçak ve 10 geminin ada çevresinde görüldüğü duyurulmuştu. Çin'in 4-7 Ağustos'ta düzenleyeceğini açıkladığı tatbikatlar, egemenlik ihtilafı içinde olduğu adanın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı alanlar, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti. Çin askeri tatbikatlarına devam ediyor. Tarih verip duyurdular, gemi trafiğine kapatılacak. Tatbikatlarla ilgili yayınlanan hava ve deniz güvenliği uyarılarının, nota süresi 7 Ağustos'u izleyen gece saatlerinde dolmasına rağmen, Çin ordusu tatbikatları 9 ve 10 Ağustos'ta da sürdürdüğünü açıklamıştı. Tatbikatların sonu erdi açıklanmıştı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu medya Doğu Cephesi Komutanlığı sözcüsü Shi'nin yaptığı açıklamada Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların sona erdiğini duyurmuştu. Tatbikatlardaki görevlerin başarıyla tamamlandığı, ordunun müşterek muharebe kabiliyetinin etkin şekilde test edildiğini aktaran sözcüsü, Tayvan boğazındaki askeri devriye faaliyetini düzenli sürdüreceklerini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanının ziyareti. Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik konvoy eğitiminin geçen hafta yaptığı ziyaret Adayı topraklarının parçası olarak kölen Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin, 2-3 Ağustos'taki ziyaretin ardından ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı. Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Ned Kingdrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. A. Apple istedi. Çin-Tayvan gerilimi devam ederken dikkat çeken karar. Yeni bir savaş mı çıkıyor? Dünyanın kilitlendiği ziyaretin ardından sıcak bölgede kritik gelişme işgal hazırlığı. Ana sayfaya dönmek için tık. Averiş bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık... E 20-40'a kadar bu ekranlardayız değerli izleyenler Bu geçiyoruz efendim, Vatamaş'ın şikayetliği üzerine alınarak dikkat çeken karar imza atıldı ve yasaklanmış. Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığından Zeytinli rak Festival kararı açıklanma etkinlik. İstisinin satışa çıkartılan Zeytinli Rock Festivali'ni yasakladığını duyurdu. Yasak kararının kamu güvenliği ve sağlığı toplumun huzuru, çevrenin korunmasını ebili aldığını ifade edildi. Yandan yasaklanan festivali 70 sanatçı konser verecekti. Haber, haber, güncel. Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığından Zeytinli Rock Festivali kararı. Etkinlik yasaklandı. Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığından Zeytinli Rock Festivali kararı. Etkinlik yasaklandı. Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı önümüzdeki hafta yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkarılan Zeytinli Rock Festivali'ni yasakladığını duyurdu. Yasak kararının kamu güvenliği ve sağlığı sanatçı konser verecekti. Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos tarihleri asarında yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali'ni yasakladığını açıkladı. Burhaniye Kaymakamlığı İlyas Memiş'in imzasıyla yayınlanan kararda, vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikayet ve yakınmalar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve sağlığı, topluluğu huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir ifadelerine yer verildi. İlyas Memiş gerekçeyi açıkladı. Etkinliği düzenleyecek olan yapım şirketinin başvurusu üzerine ise Burhaniye Kaymakamı İlyas memiş şu cevabı verdi. İlgi dilekçeniz incelenmiş olup, Milyon Yapım Organizasyon Firması olarak 1.2.1 Ağustos tarihlerinde ilçemiz Çetin Kaya Mahallesi 2.554. Caddesi No.1 adresinde bulunan alanda düzenlemeyi planladığınız Kamp Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock Festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan ütül istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikayet ve yakınmalar göz önüne alınarak kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzurlu, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir. Bilgilerinize rica edelim. 70 sanatçının sahne alması bekleniyordu. Yasaklanan festivalde iki farklı sahnede aralarında bulunan, mor ve Sertab serta ve benen... Düzenlenen düzenlediğimiz kültür ve doğa festivali tüm jeni vanihi'nin kararlarının arz Bu yıl öncesi düzenlenen Muzur Kültür ve Doğa Festivali, Tunceli Valiliğinin yasak kararlarının ardından tertip komitesi Celi'nin merkezinde iptal edilmişti. Muzur Kültür ve Doğal Festivali Tertip Komitesi, Tunceli Valiliğinin aldığı yasak kararları nedeniyle etkinliklerin yapılamaz hale geldiğini belirtip, merkezdeki festivali iptal etmek yolunda kalmıştı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu iptal kararının valilik yasakları nedeniyle alındığını söylemişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gören koştu geldi. Bir anda olduk. Telefona sarıldılar. Merakla bekleniyordu. Erdoğan açıkladı. Tüm gözler oraya çevrildi. Ağabey ülkelerimiz devam ediyor yaklaşık 20-40'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimizi geçiyoruz. Zam ve indirimlerin altından akaryakıt fiyatları için yeni açıklama geldi değerli izleyenler. Akaryakıt fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi. Umut ediyorum daha da aşağı inerdi. Benzin ve motorun fiyatlarına gelen zamlar ekonomi yönetiminin de gündemindeki yeri koruyor. Akaryakır fiyatları için Hazır ve Maliye Bakan'ın öğrettiği geldi. Bakan Nebati kompa çıkış fiyatlarında hemen her akşam haber alıyoruz. Otori 22 liraya indi, manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü, altyazı geçiyor. Sorunlara büyüteşte bakmak, karamsarlık yapmak, hakkı teslim edin bu kadar. Petrol umut ediyorum, daha da aşağı iner demiş. Akaryaklık fiyatları için bakan yabatıdan politik açıklama, umut ediyorum daha da aşağı iner. Akaryakıt Fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama umut ediyorum daha da aşağı iner. Benzin ve motorun fiyatına gelen zamlar ekonomi yönetiminin de gündemindeki yerini koruyor. Akar Fiyatları için Hazine ve Maliye Bakanı Müratlin Nebatı'dan geldi. Bakan Nebati, pompa çıkış fiyatlarında hemen her akşam haber alıyor. Motorun 22 liraya indi manşetler diyor. Benzin 22 liraya düştü alt yazı geçiyor. Sorunlara bir bakmak. bakma karamsarlık mı? Hakkı teslim edin, bu kadar. Petrol ediyorum daha da aşağı iner dedi. Azine ve Maliye Bakanı Muratil Nebatı akaryakıt ile ilgili yeni açıklama yaptı. Bakan Nebatı, son iki ayda dünyada petrol fiyatları yükselirken ana haberlerin manşetleri. Benzine, botörüne nezam sabah akşam manşetti. Dünyadaki fiyatlar arttı. OECD içinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Biz %24'lerde vergi alıyoruz. Konupa çıkış fiyatlarında hemen her akşam haber alıyoruz. Motorun 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanı'nın reddin nebatı, Yüz yüce gönül gönüle Ümraniye programı kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Ümraniye'deki bir otelde düzenlenen programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Mürnika Baktepe, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı. Burada konuşan bakan Nebat'ı, Salgın sürecinde %14 e kadar yükselen işsizlik oranının Haziran ayı itibariyle ile salgın öncesi seviyenin altına gerilediğine dikkat çekti. Bakan Nebatil, Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini vurgu yaparak, "Hemen her Cumhuriyet tarihimizin yeni ihracat rekorlarını kırmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. 2020 yılında dahi hemen hızlı toparlanma kabiliyeti gösteren ekonomilerden biridir. Küresel ekonominin salgından hasar gördüğü 2020 yılında dahi Türkiye, büyüme kaydeden nadir ülkelerden biri olmuştur. Türkiye ekonomisi 2021 yılında ise %11 oranında rekor bir büyüme performansı elde etmiş ve güçlü büyüme görünümünü dengeli bir kompozisyonda sağlamıştır. Ekonomik büyüme ile birlikte istihdamda çok ciddi artış kaydetti. Salgının en şiddetli dönemine kıyasla yaklaşık 5,5 milyon kişilik bir istihdam artığı kaydederek 2022 yılı Haziran itibarıyla toplam istihdamımız 30,9 milyona ulaşmış durumda. Sadece bu yılın ilk yarısında sağlanan savaş, dünya ekonomisinin durumu, emtia fiyatları, enerji fiyatlarındaki yükselişe rağmen istihdam artışı 862 bin kişi oldu. Salgın sürecinde %14'e kadar yükselen işsizlik oranı ise bu yıl Haziran ayı itibarıyla %10,3 ile salgın öncesi seviyenin altına geriledi diye konuştu. İhracat rekorları kırmayı sürdürüyoruz. Bakan Nebati, attığımız yapısal adımlar ve tedarik zincirindeki değişimlerin olumlu etkisiyle 2021 yılında ihracatımız uzun dönemli trendin oldukça üzerinde artış gösterdi. İhracattaki güçlü performansımız 2022 yılında devam etmiş, 250 milyar dolar sınırına dayanmıştır. Hemen her ay ruhiyet tarihimizin yeni ihracat rekorlarını kurmayı sürdürüyoruz. Keza ülkemiz turizm gelirlerindeki toparlanma bakımından da diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Rusya-Ukrayna savaşına rağmen güçlü bir performans sergilemeye devam edebilmiştir. Beklentimiz yıl sonunda turizm gelirimizin 37 milyar doların üzerine çıkmak ve salgın öncesi seviyenin de üzerinde bir performansın sergilenmesini göreceğiz. Tablo apaçık ortalık. Tüm küresel olumsuzluklara rağmen üretimde, büyüme, istihdam ve ihracat artışında Türkiye adeta tam yol ilerliyor. Ekonomimiz çok şükür sağlıklı ve sağlam. Biz de gidip şu bizim karamsarlar korosuna sorsanız size anında battık bittik şarkısını söylemeye başlarlar ifadelerini kullandık. Önlerinde unulan bulunanlar koru halinde yalan yanlış haber yapıyorlar. Bakan Nebati, eleştiriye kapalı olmadıklarına dikkat çekerek, biz asla elleştiriye kapalı veya sorunları görmezden gelen bir anlayışa sahip değiliz. Buradaki temel mesele bir kesimin tüm sorunlara büyüteçle bakarken başarı kaydedilen alanları hepten yok saymaları, hatta spekülasyona varacak düzeyde bazı çarpıtmalardan medet umanlar var. Oysa evliye evli, doğruya da doğru demeyi bilmek önemli ve erdemli bir tavırdır. Beklentimiz objektif ve yapıcı yaklaşımlardan ötesi değildir. Önlerimle unvan bulunanlar bir koru halinde dolar şuraya gidecek, ülke şuraya gidecek diye yalan yanlış haberler yaparlar. Önünde ünvan bulunanlar Türkiye'nin önükten borç almadığını bile bile tamamen teknik bir duruşla her ülkenin kapasitesi oranında almış olan miktarı bile borç aldılara dönüştürebiliyorlar dedi. Cari açımızın temel sebebi enerji maliyetlerimizdir. Bakan Nebati, 12 aylık birikimli cari işlemler Mayıs itibarıyla 34,6 milyar dolar fazla vermiştir. Yani bizim cari açığımızın temel sebebi enerji maliyetlerimizdir. İlham-İlhan sondaj gemimiz de devreye alınmıştır. Bugün iki sismik araştırma ve dört sondaj gemimizle de denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahip konuma gelmiş durumdayız. İnşallah önümüzdeki süreçte türklü gayretlerimizin de karşılığını yüce Rabbim denizler vasıtasıyla bize verecektir, dedi. Bakan Nebati, gelir dağılımında adaletin sağlanmasının en fazla önem verdikleri konuların başında olduğuna dikkat çekti ve fiyatlar vasıtasıyla enflasyonist baskıları azaltıcı tedbirler aldıklarını ifade etti. Tahıl sevkiyatı anlaşması tahıl fiyatlarına düşüş yönü yansıdı. Nebati, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle savaşan tarafları bir araya getirmeyi başararak İstanbul'da imzalanmasını sağladığımız tahıl sevkiyatı anlaşması, kısa süre içinde ülkemizde olduğu gibi dünya tahıl fiyatlarına da düşüş yönü yansımıştır. Böylelikle bu ve yağlı turgunlarda fiyatlar savaş öncesi seviyenin de altına gerilemiştir. Türkiye'de dünyada petrol fiyatları yükselirken ana haberlerin manşetleriydi. Benzine, motorine zam sabah akşam manşetti. Dünyadaki fiyatlar arttı. Kore'de CD içinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Biz %24'lerde vergi alıyoruz. Kompa çıkış fiyatlarında hemen her akşam haber alıyoruz. Motorun 22 liraya indiği manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştüğü altyazı geçiyor. Sorunlara büyüteçle bakmak, Karamsarlık yapmak. Hakkı teslim edin, bu kadar. Petrol umut ediyorum daha da aşağı iner. Enflasyon sorununu çözmek amacıyla gereken tüm adımları tek tek atıyoruz. Nevatif, enflasyon sorununu çözmek amacıyla gereken tüm adımları... Sorunu da kesinlikle bir istisna değildir. Bu sorunun da çözüm adresi yine biz olacağız. Bugün tüm küresel olumsuzluklara karşı Türkiye üretiyor. Türkiye büyüyor. Türkiye istihdam sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor ifadelerini kullandı. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son dakika, İBB Başkanı İmamoğlu duyuldu. Çalışan maaşlarına yılda iki kez ücret artışı kararı. Milyonları ilgilendiriyor. Halsat devri bitti. Otomobilde yeni sorun.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 Yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir yatırım danışmanlığı hizmeti arı Ama haber bir temiz devam ediyor yaklaşık 20 kadar diğer haberimize geçiyoruz kaynağına açıklamaz sade suç duyuruunda Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözlerin ardından paylaşımda bulundu. bakanlık, Kılıçdaroğlu'nun bu bilgileri nasıl temin ettiğini, aşılaması gerektiğini belirtti. O da, o da.